Bu fil dişi levha nispeten küçük sayılabilecek boyutuna rağmen anıtsal bir sanat yapıtı olarak tanımlanabilir. Büyük ihtimalle burada betimlenmiş olan sahnelerden birine ait olan bir rölik için imal edilmiş bir rölikeri süslemek için yapılmıştır. Sahnenin betimlenmesinde kullanılmış olan drama ve teatrallik, bu objenin bulunduğu kilisenin içinde nispeten uzak noktalardan bile görülebilmesini sağlamıştır. Oldukça derin bir oyma tekniği kullanılarak figürlerin yüksek kabartmalı görünmesi sağlanmıştır. Rölyef'te Hazreti İsa'nın dirilişinden göğe yükselişine kadar olan süreçte meydana gelen iki ayrı olay betimlenmiştir. Üst kısımda ikisi hacıları temsil eden üç figür görürüz ki bunlar Hazreti İsa'nın çarmıha girildiği Kudüs'ten henüz dönmektedirler ve bu yüzden çok üzgündürler giysilerinin uç etek kısımları düğümlenmiştir ve bence bu, sahnenin heyecanını izleyiciye aktarmak için yapılmıştır. Emmaus yolunda birden karşılarına yabancı bir adam çıkar ve Hazreti İsa'nın kurban edilmesinin aslında insanlığın kurtuluşu olduğunu anlatır. Farkında olmadıkları şey ise, konuştukları kişinin aslında dirilmiş olan Hazreti İsa'nın kendi olduğudur. Bu figürlerin hemen altında latince Tanrı Meryeme söyledi ya da Tanrı Meryemle konuştu yazmaktadır. Ve bu yazının altında Hazreti İsa'yı görünce hemen tanıyan ve ona doğru uzanan Mecderli Meryem ya da Mary Magdalen betimlenmiştir. Ayaklarından birini kaldırmıştır ve yüzünde çok ciddi bir ifade vardır. Hazreti İsa ise ona doğru eliyle şiddetli bir işaret yaparak henüz bana dokunma çünkü henüz babama doğru yükselmedim demektedir. Bu heykelin güçlü etkisi tam anlamıyla doğallığıyla değil ama anlattığı hikayeye odaklanmasından kaynaklanmaktadır. Figürler aslında gerçekçi olmayan şekillerde durmaktadır. Zıplıyor ve dans ediyor gibidirler. Ayrıca dikkatlice bakarsanız figürlerin eğilip bükülmüş olduklarını görürsünüz ve dik durmaları gerekse herhalde çerçevenin içine sığmayacak olduklarını fark edersiniz. Gözlerinizle takip etmek istediğinizde hareketlerin ve ifadelerin tam bir karmaşasını görürsünüz. Elbise kumaşlarının dalgalanması ve titreşmesi aynı anda vurgulanmıştır. Sonraki dönemlerde yapılan küçük eserlerde Bakire Meryem'e yapılan atıflar artmıştır. Daha hassas bir Hristiyanlığa vurgu vardır. Özellikle Romanesk sanatta dramatik hassasiyet daha fazladır.